Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar PUBG'nin yeni güncellemesini sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Daha doğrusu biz deneyimledik. Bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz PUBG hala ülkemizde en fazla oynanan oyunlardan birisi. Geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme daha aldı. Bu güncellemeyle birlikte yeni harita, yeni içerikler vesaire geldi oyuna. Şimdi... Çektiğimiz, hazırladığımız videoyla bu yeni içerikleri vesaire sizlere göstermek istiyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu içerikle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çetin bir mücadeleydi. En azından bizim açımızdan böyleydi diyebilirim. PUBG genel olarak yenilikler gelse de hani tek düze çizgisinden henüz ayrılabilmiş değil. Sonuçta Battle Royale bir tarzı var. Ve yapabildiğimiz ya da yaptığımız şeyler aynı diyebilirim. Hani bir Fortnite gibi değil. Fortnite'de biliyorsunuz yapı olayları vesaire var ve oyuna çok farklı bir yön katabiliyor bunlar. PUBG'de ise günün sonunda son kalan kişi olmaya çalışıyorsunuz. Oyuna biraz daha böyle ne bileyim değişik silahlar vesaire gelse hani değişik silahlardan kastsın biraz böyle absürt silahlardan bahsediyorum. Gerçi belki bunlar PUBG'nin tarzında olmayacaktır ama daha böyle değişik bir oyun ya da oynanış çıkabilir ortaya. Belki önümüzdeki süreçte bu tarz güncellemelerle de karşılaşabiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta oyun canımanın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.